Herkese merhaba sevgili teknoloji ok takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Epic Games'in bahar indirimleriyle karşımıza çıkan, fiyatı düşen en güzel oyunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi oyun marketleri dönem dönem farklı indirimler yapıyor. Steam tarafında da önemli indirimler karşımıza çıkıyordu. Yine Steam'de de bahar indirimleri, yaz indirimleri, kış indirimleri gibi fiyat düşüşleri var. Fakat Epic Games'in bu konuda biraz daha eli bol davrandığını söyleyebilirim. Çünkü hala oyuncu sayısı aktif olarak 100 binleri aşan oyunları bile ücretsiz olarak kullanıcılarına veriyor. Hatta genellikle Epic Games'in yılbaşından önceki 1-2 haftada her gün verdiği ücretsiz oyunlarla da biliriz. Aynı zamanda yine o dönemlerde GTA 5'le ücretsiz olarak verilmişti. Bu dönemlerde de yine Epic Games'in bahar indirim İndirimleri adı altında ücretsiz oyunlarda karşımıza çıkıyor fakat genel olarak sevilen ve bilinen oyunların pahalı diyebileceğimiz oyunların uygun fiyatıyla karşımıza çıktığını ve %50 hatta %75'e varan indirimlerle sunulduğunu görüyoruz. Biz de sizler için Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Epic Games tarafından bahar indirimleriyle karşımıza çıkan indirime giren oyunlardan bahsedelim istedik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen, hatta piyasaya sürüldüğünde gündeme damga gibi vuran Cyberpunk 2077 oyunundan bahsedeceğiz. Normalde Epic Games'e söz konusu oyunun fiyatı 249 TL'lik bir etiketle karşımıza çıkıyorken %50'lik bir indirimle şu anda 124 liralık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor ki hala Cyberpunk 2077 oyununun aktif olarak oynandığını ve sevilen oyunlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyunun 124 TL'lik bir fiyat etiketinin gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Ki AAA bir oyun olarak geçiyor arkadaşlar. Yani şu anda üst segment üzerine yüksek bütçe ayrılmış bir oyunu 124 TL'ye almak Türkiye'de hayal. Epic Games ise bunu bahar indirimleriyle bizlere sunuyor. İkinci oyunumuz ise normalde 700 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan Far Cry 6. Far Cry 6, Ubisoft tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı ve video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin 6. oyunu olan Far Cry 6, Windows, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X ve S ve Google Stadia için 7 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oğlu Diego'yu kendi kurallarına uyması için yetiştiren Anton Castillo tarafından diktatörlük olarak yönetilen hayali bir Karayip adası olan Yarada geçen bir oyun olduğunu söyleyelim. Aksiyon macera ve birinci şahıs nişancı oyunu olarak sunulan Far Cry 6. Oyuncuların derme çatma silahlar, araçlar kullandığı ve zalim rejimi devirmek için savaştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Normalde fiyatı 699 TL iken Epic Games'e 209 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim arkadaşlar. Ortada çok büyük bir indirim var ve 1-2 yıl önce çıkan bir oyundan bahsediyoruz. Yani yeni bir oyunun 700 TL'den 200 TL'ye düşmesi büyük indirim. Bu yüzden bahar indirimlerinde Far Cry 6'yı eğer uzun süredir almak istediğiniz bir oyunsa kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Evet, üçüncü oyunumuz tabii ki bir efsane olan Witcher 3. Witcher 3 normalde 75 TL'ye satılıyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Zaman zaman Steam'de bu oyunu 10 TL'ye, 15 TL'ye gördüğünüzü hatırlayabilirsiniz. Witcher 3'ün fiyatı Steam'de de 75 TL'ye çıkmıştı. Yani dönem dönem indirime giriyor. Fakat bu indirim 10-15 TL'lik bir fiyat indirimi oluyor. Fakat Epic Games tarafında kurların sanki yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Çünkü Witcher 3'ün fiyatı şu anda 22 TL gibi bir fiyata sahip. Yani bir kafeye gittiğimizde bir çaya 15-20 TL veriyoruz. Bir çay parasına Witcher 3 alabiliyoruz. Tabii ki diyecek olabilirsiniz bu oyun yıllar öncesine çıkan oyun bu kadar eski bir oyuna neden bu parayı vereyim diyebilirsiniz. Ama para bakımından baktığımız zaman 20 TL aslında hiçbir şey ve hikayesi için 10-15 yıl önce çıkmış bir oyun olsa bile kesinlikle oynanır arkadaşlar. Ki 75 TL'den 22 TL'ye düşmüş bir oyundan bahsediyoruz. Bu yüzden eğer hikayeye vakıf değilseniz. Ve daha önce oynamadığınız bir oyunsa veya oynadıysanız tekrar oynamak istiyorsanız bu deneyimi kesinlikle tekrardan yaşamanızı öneriyorum Witcher 3 oyunu için. Evet sıradaki oyunumuz ise Rainbow Six Edge. Normalde 229 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkarken Epic Games'in bahar indirimleriyle bu fiyat 91 TL'ye kadar düşüyor. Eğer Valorant'tan CSGO'dan sıkıldıysanız ve CS2 gelene kadar yine benzer türlü bir oyun oynamak istiyorsanız Rainbow Six Age oyununun hem diğer saydığım iki oyuna göre biraz daha hızlı olduğunu hem de daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla da girerseniz çok eğlenirsiniz. 91 TL bir fiyat etiketi de R6 oyunu için gayet yeterli diyebiliriz. Evet şimdi sırada %50'lik bir indirimle karşımıza çıkan bir oyun yer alıyor. It Takes Two. It Takes Two oyunu şu anda aslında Game Pass'te aktif olarak ücretsiz oynanabiliyor. Fakat Game Pass aboneliğiniz yoksa ve iki kişilik bir oyun arıyorsanız arkadaşınızla oynayabileceğiniz It Takes Two oyunu tam da size göre fiyat etiketi 400 TL'den 200 TL'ye düşmüş. oyunlamacı amacı ise yüksek grafikli bir ateş ve su oyunu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu ekran ikiye bölünmüş ve 4 person olarak yönlendirdiğinizi düşünün. Zaten şu anda da ekranda görüyorsunuz. Arkadaşınızla beraber bu oyuna girdiğinizde sizlere verilen farklı görevlerle bir maceraya atılıyorsunuz. Oyun içerisinde kuklaya dönüşüyorsunuz ve tekrardan insana dönüşmeye çalışıyorsunuz. Bir aile eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ben de bu oyunu arkadaşımla beraber oynamıştım. Ve yaklaşık 10 saatte falan bittiğini söyleyeyim bu oyunun. Ki 10 saatte 200 TL'lik bir oyuna değer mi diye soracak olursanız oyunun aksiyon sahneleri benim çok hoşuma gitti. Yani her şeyi düşünmüşler. Evrenden evrene geçiyoruz. Bu yüzden ben 200 TL'nin sonuna kadar diyeceğim düşünüyorum. Eğer hali hazırda Game Pass aboneliğiniz varsa oradan da oynayabilirsiniz. 200 TL'ye gerek yok diye düşünüyorum. Evet Epic Games bahar indirimleri sonuza devam ediyor. Dilerseniz sıradaki oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz Mass Effect Legendary Edition. Fiyatı 599 TL'den 179 TL'ye düşen oyun Mass Effect 3'lemesine ait oyunların bir derlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mass Effect Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarını dahil ediyor. Elektronik Arts tarafından yayınlanan oyunun görsel geliştirmeler ve teknik iyileştirmeler konusunda bir aylı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani oyun içerisindeki aksiyona kapıldığınız zaman bir daha çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Aksiyon rol yapma oyunu, macera oyunu ve 3. şahıs nişancı oyunu olarak çıkan oyun 179 TL'lik bir fiyat etiketiyle bizleri karşılıyor. Evet listemizin sonuna doğru gelirken sıradaki oyunumuz Borderlands 3. Normalde 309 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan oyun şu anda Epic Games'te 46 TL'den satışta arkadaşlar yanlış duymadınız. 46 TL'lik bir fiyat etiketine sahip çok önemli bir fiyat indiriminden bahsediyoruz. Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2019 yılında piyasaya sürülen oyun. 2012'de piyasaya sürülen Borderlands 2'nin devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Ve ana Borderlands serisinin 4. oyunu olduğunu belirtelim. Borderlands oyunu da yine yıllardır ilgi gören bir oyun olarak karşımıza çıkıyordu. Epic Games sayesinde önemli bir fiyat indirimiyle 46 TL'ye kadar düşmüş durumda. Evet arkadaşlar Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Epic Games bahar indirimleriyle karşımıza çıkan en ucuz oyunlardan bahsettik. %75'e varan indirimler yer alıyordu ve efsaneleşmiş oyunların güncel olarak aktif oynanan oyunların fiyatlarının çok ucuza düştüğünü gördük. Bu oyunları benim bilgisayarım açar mı diye düşünüyorsanız zaten Monster Notebook'un bu konuda iddiası olduğunu biliyoruz. Yani oynayamadığımız herhangi bir oyun olursa paramızın iade olacağı Monster tarafından yıllardır söylenen bir şey. Bu yüzden gerekirse ayarları değiştirerek her türlü bir Monster Notebook'la bu oyunlara oynayabilirsiniz. Bu yüzden kafanıza bile takmamanızı söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.